Hoş geldiniz sevgili mokitolarım. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Bugün başlıktan da anladığınız üzere kendimize İspanyolca bir mektup yazacağız gelecek yıl için. Hazır. Bugün ayın 28'i. 28 Aralık'tayız. Ben bu videoyu atana kadar yeni yıla hafiften bir girmiş oluruz diye düşünüyorum. Yeni yıl başlarken... Bu yıl boyunca İspanyolca çalışmanızı planladığınızı varsayıyorum ve bu yılın sonunda tekrar bu mektubu açtığımız zaman acaba ben bir yıl önce ne gibi bir seviyeye sahipmişim, neler yazabilmişim, neler yazmak istemişim, işte hatalarım neler olmuş bunları görebilmenizi sağlayacak bir mektup aslında biraz rahatsız olduğum için boğazımdan sesim çatallaşarak çıkıyor olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Yıl bitmeden videoyu yetiştirmek istedim. O yüzden bugün çekiyorum. Ben bu mektupları aslında son yıllarda kendime yazıyorum. İşte neleri gerçekleştirebilmişim, neler dilemişim, o gün, o anda bulunduğum ortam nasıl bir ortammış, ne gibi düşüncelere sahipmişim bunları gördüğüm zaman da gelecek yılda aynı şekilde o mektubu okuduğum zaman beni mutlu ediyor açıkçası. Beni heyecanlandıran bir durum oluyor. Bunun aynısını İspanyolca yapalım istedim. Hem size bir örnek vereyim. İşte ben de kendim mektubumu yazacağım. Ufak bir mektup yapacağız. Hem siz de işte neler yazabileceğinizi görürsünüz diye düşündüğüm bir mektup. Yeni başlayanlarınız, İspanyolca seviyesi çok iyi olmayanlarınız telaş yapmasınlar. Öncelikle Türkçe bir metin hazırlayabilirsiniz. İşte kağıdın arka tarafına bunun İspanyolcasını yazarsınız. Çevirebildiğiniz kadarına bakarsınız. Böylelikle bir yıl sonra Asya aslında neler yazmak istediğinizi ve ne kadar yazabildiğini görürsünüz. Ve umuyorum ki hepiniz geçecek olduğumuz bir yılın sonunda tekrar dönüp daha iyi bir mektup hazırlayabiliyor hale gelmiş olursunuz. Seviyesi iyi olanlarınız direkt İspanyolca'da yazabilirler. Ben mesela İspanyolca ilk başladığım zamanlar günlük tutuyordum ama hani daha çok böyle haftalık diyelim hatta sürekli yazmıyordum. Aklıma ne zaman eserse o zamanlar yazıyordum. Ve geriye dönüp baktığımda o kağıtlara... Bir ton yanlış buluyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu benim İsmailcılığa ne kadar gelişmiş olduğumu gösterir. Aynı heyecanı sizin de yaşamış olmanızı istedim. Çünkü bir yıl baktığınız zaman aslında çok uzun bir süreç. Yani her gün detaylı olarak neler yaptığımızı hatırlayamayabiliyoruz. O yüzden de biz elimizden geldiği kadar bu mektupta detay vermeye çalışacağız. Özellikle de bulunduğumuz ortamı güzel bir şekilde tanımlayalım istiyorum. İşte ruh halimizi tanımlayalım. Daha sonrasında da yeni yılda isteklerimiz, arzularımız neler bunlara değinelim istiyorum. Ben şöyle bir örnek yapacağım şimdi bunları herhangi bir deftere yazabilirsiniz herhangi bir A4 kağıdına yazabilirsiniz. Nerede daha rahat saklayacağınızı düşünüyorsanız oraya yazın. Ben normalde bir A4 kağıdına yazıyorum. Onu da bir zarfın içerisine koyuyorum. Ve geçen yıllarda yazdığım mektupları da aynı zarfın içerisinde birleştiriyorum. Böylelikle bir sene sonra hem diğer senelere ait mektupları görebiliyorum. Hem de hepsini bir arada toplayabilmiş oluyorum. Benim için de bir kolaylık oluyor. Ama ben bugün bilgisayar ekranına yazacağım ki çünkü ekrana yansıtacağım neler yazdığımı aynı zamanda sizin için de mini bir çalışma olsun istiyorum. O sebeple bilgisayar ekranından gidiyoruz. Şöyle bir... Word dosyası açalım. Bu arada herhangi bir bilgisayar ortamında da çalışabilirsiniz. Eğer öyle daha rahat saklarım diyorsanız, işte kendinize mail gönderebilirsiniz atıyorum mailleriniz arasında, Google Drive'da vesaire nerede daha rahat saklayabileceksiniz yani. Bu mektubu nasıl kaybetmeyeceksiniz? Çünkü bir yıl sonunda bunu okumamız asıl esas olan o. Oralarda saklayabilirsiniz. Birinci olarak bulunduğumuz yeri tanımlıyoruz. Hangi şehirdeyiz? Mesela dedim ki Estoy en eski şehir. Bir saniye şöyle bir ekran kaydedelim ki size de ekran kayıtlı olarak gelsin. Örneğin ben dedim ki Estoy en eski şehir dedim. Sonra biraz daha detay verdim. İşte dedim ki Klavyeyi de ispanıcı yapayım. En kasa. Evinizden yazıyor olabilirsiniz. Yatağınızda yazıyor olabilirsiniz. Mutfakta olabilirsiniz. Odanızda olabilirsiniz. İşte iş yerinde bir molaya çıkmışsınızdır. Parkta olabilirsiniz. Kafeteryada olabilirsiniz. İşte neredeyseniz artık ne bileyim yolculukta bile olabilirsiniz. Bunu yazdığınız yeri de detaylı olarak belirtin. Estoyen Eskişehir. En kasa dedim. Bu yazdığınız günün tarihini atın. Bu arada ben yeni yıl için söyledim ama bu e, videoyu herhangi bir tarihte izliyor olabilirsiniz. Atıyorum 2 Şubat'ta izliyor olabilirsiniz. 15 Nisan'da izliyor olabilirsiniz. Fark etmez. Bu videonun amacı sizin bir yıl sonraki gelişiminizi görmek ya da bir yıl sonrasına böyle mini bir detay, mini bir anı bırakmak istediğiniz olduğu olduğundan dolayı dediğiniz zaman bu mektubu yazabilirsiniz. Sadece tarihinizi atmayı unutmayın. Dedim ki Oys Beinti Ocho de Diciembre Saati veriyorum. 2 gibi. O yüzden 2 diyelim. Son, dos, dela, her de dedim. Sonra bu bulunduğum ortamı biraz daha tanımlayacağım için mesela atıyorum işte bir parktasınız. E, ne bileyim insanlar var yazabilirsiniz. Bir kafeteryadasınızdır. İşte sarı ışıklar var. Duvarların rengi siyah vesaire. Bunun gibi biraz daha ortam tanımlayabilirsiniz. Ben özellikle bu soğuğa değinmek istiyorum. Beni çok rahatsız etti çünkü buradaki soğuk. O yüzden hava durumu Eskişehir diyorum. 8 derece bugün de aksine. Geçenlerde eksi 2 dereceydi yani. Neyse. Diyelim ki. Hace 8 grados diyelim. Bugünü gerçekten eksi 2 derece olarak hatırlamak isterim ama. Neyse artık. Sonra mesela işte. Bir şeyler içiyorsanız ondan bahsedebilirsiniz. Mesela benim çayım var dedim ki, estoy tomando me, tomando me, un dedim. Şimdi burada takılan arkadaşlar olabilir. Tomar eylemi almak, içmek manasında kullanılıyor. Beberden daha fazla kullanılan bir eylem. Estoy Tomando şu anda içtiğim için, şu an aktif olarak içmiyorum ama bu süreçte video boyunca sonuçta ben bu çayı içiyorum. O yüzden Estoy Tomando diye kullandım. Daha sonrasında me diye kullandım çünkü belirli bir miktar belirttim. Un dedim hani bir çay içiyorum kendime dedim. O sebeple Estoy Tomando me Un te dedik. E, ne yapıyorum aşkım? Y mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto da böyle aynı anda demek, aynı zamanda demek. Mientras iken, tanto da o kadar demek aslında. O kadar iken gibi olsa da aynı andayı belirtti. Dedim ki estoy grabando un video para YouTube. YouTube. Grabar video çekmek demek şu anda aktif olarak bu grabarı yaptığım için grabar kaydetmek demek pardon. Şu anda aktif olarak bu eylemi yaptığım için de yine estoy grabando şeklinde kullandım. Para YouTube'da YouTube için demek. YouTube için bir video çekiyorum dedim. Sonra... Ee, mesela nelerden bahsedebiliriz? Duygusal hallerimizden, duygusal halimizden bahsedebiliriz. Ben şu anda heyecanlıyım çünkü ben normalde bu mektubu yapıyorum ve bu sefer sizinle yapıyor olacağım. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ben dedim ki estoy emocionada, emocionada. <gülüyor> dedim, me siento feliz. Dedim, heyecanlıyım ve kendimi mutlu hissediyorum dedim. Ve ki meduele diyeyim mesela. Meduele. Dolar ağrımak demek. Me bana demek. Duele de ağrı yapıyor demek aslında. Yani bana ağrıyor, bana ağrı yapıyor. La garganta. Garganta da boğaz demek. Yani boğaz bana ağrı yapıyor. Yani boğaz ağrıyor. Meduele la garganta. Dedim. Şimdi ortamı bence yeterince tanıttık. Şu anda ben müzik dinlemiyorum. Normalde mesela birçok mektubumda müzik dinliyor oluyorum. Ve arka fonda çalan o müziği veriyorum hemen. İşte sanatçısı kim, hangi şarkıyı dinliyorum vesaire. Sonra tekrar bu mektubu okurken de o şarkıyı açıyorum. ve Şarkı eşliğinde mektubumu okumuş oluyorum. O yüzden eğer şu anda dinlediğiniz bir şarkı varsa, arka fonda herhangi bir müzik varsa onu da ekleyebilirsiniz. Yine detay vermek açısından güzel bir ayrıntı olmuş olur bizim için. Aynı zamanda mesela mektubumuzda bana da yer verebilirsiniz. Monkito'nun videosunu izledim. O yüzden bu mektubu yazmaya karar verdim şeklinde bana da yer verebilirsiniz. Şimdi ilk bölümümü geçiyorum. Buralar ortamı tanımladığımız bölümlerdi. İkinci bölümümüzde de biz 2022'de neler bekliyoruz? Yani hani 2022'de ne olacak? Ben neler yapmak istiyorum 2022'de? Bunları yazacağız. Mesela dedim ki ben artık avukat olacağım 2022'de. O yüzden en dos mil dos. Şunu size yazıyla da yazayım. Dos mil dos. Ya hali hazırda demek artık, çoktan demek. Ya sere. Sereyi de olurum diye kullandım. Aslında ben avukat olacağım. Bu net aslında. Ama geleceğe yönelik olduğu için hani olurum şeklinde kullanmak daha doğru olur. Bazen instagram gönderilerimde değiniyorum. Aslında gelecek zaman olmayan gelecek zaman diye. İşte o bu. Dedim ki en 2020 yasere veinti dos abogada 2022'de artık avukat olurum. Çoktan hali avukat olurum. Benim buraya gelme amacım aslında ruhsatımı almak. Daha sonrasında tekrar Madrid'e dönmekti. Hala bu isteğim devam ediyor. O yüzden ona dair yazalım. I después ve sonra şeklinde gitti. Kiero istiyorum. Bu arada şu kitabımı alanlarınız. Umuyorum ki Kiero'ya dair artık daha detaylı, daha güzel cümleler kurabiliyorsunuzdur. Aynı zamanda YouTube'da yine gir fiiliyle bile konuşabilirsiniz, konuşabilirsiniz şeklinde bir seri var. Oradaki Kerer videosunu izlerseniz bu cümleleri şakır şakır kurarsınız diye umut ediyorum. O yüzden dedim ki Kiero, Bolver, Bolver dönmek demek A. Madrid dedim. Madrid'e dönmek istiyorum ama ne kadar süreliğine bilmiyorum. O yüzden dedim ki no sé. Bilmiyorum, sabır geliyor. Por, lık, lık demek. Yani süreliğine diyeceğiz şimdi. Por, cuánto, ne kadar? Ku, Tiempo. Sonra mesela hayallerimizden bahsedebiliriz birazcık mesela ben Tokyo'yu ziyaret etmek istiyorum o yüzden dedim ki bu sefer de Kierolu kullanmayalım Megustaria diye kullanalım bu da yine sadece dinleyerek İspanyolca serisinde yer verdiğim değindiğim bir kullanım isterdim hani böyle bir şey hoşuma giderdi olsa güzel olur şeklinde kullanılıyor Megustaria bir sitar bir sitar ziyaret etmek demek Ne ziyaret etme hoşuma giderdi Tokyo Tokyo şeklinde yazdık sonra dedim ki ee, yine aynı zaman çekiminden devam edelim. Podria'lı kullanalım. Keder mi? Orada kalabilirdim. Hani Olsa güzel olur ya. Çok daha emin değiliz. Tres, cuatro, diez diyelim. 3-4 gün. Gerçi yol çok uzun. Git gel zaten 2 gün ama olsun. Bu devirde Tokyo'ya gitmek pahalı. O yüzden dedim ki podria keverme ayı tres cuatro 10 3-4 gün görmüşüm Tokyo'yu daha ne isteyeyim yani. Mesela bu son dönemde instagramda çok hızlı büyüdük. Böyle bir ay içerisinde 1000 kişi falan daha geldi. O yüzden diyelim ki mesela espero llegar a tener Böylelikle size yeni bir kullanım göstermiş olayım. 20 mil seguidores en instagram Aslında benim takipçi demek hiç hoşuma gitmiyor. Yani izleyici demek de hoşuma gitmiyor. Öğrenci desem bu sefer de özel ders öğrencilerimle karışabilir. Arkadaşlık desem belki daha güzel olabilirdi ama neyse bu sefer Segidores diye kullanalım. Segir takip etmek. Segidor takipçi demek. Beyin temil 20 bin takipçi istediğimden çoğul bir e, kullanım olduğu için Segidores dedik. Şimdi Espero bekliyorum demek. Tamam mı? Bekliyorum yani bunu umuyorum olarak da kullanabilirsiniz. Duygusal ruhsal bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Yegar varmak demek. Şimdi espero yegar a tener bu hani o seviyeye varmak istiyorum. Espero tener de diyebilirim. Çok büyük bir sıkıntı yok ama birazcık biraz daha böyle şov olsun istedim. Espero yegar a tener bu arada bu yegar diye de okunabilir yegar diye de okunabilir. Telaffuz videomuzu izlemediyseniz şuraları bir yerlere bıraktım ona da bakarsınız. Yegar a tener işte sahip olmaya ulaşmak istiyorum. Ne kadar insana? temil Segidores. Nerede? Instagram'da. İçimden 25 mil YouTube için geçti. Hadi bir 25 binde YouTube diyelim. İyiyim. Sonra gelecek yıl hüsranla bu videoyu izleyelim. İ, 25 mil en YouTube. Dedim. Sayılar çok basit İspanyolca'da bu arada. Sadece böyle 11, 12, 13, 14, 15. O kısım birazcık sıkıntılı. Bir de 5'in şeyleri işte ne bileyim 50, 500, 150 falan. Onlar birazcık sıkıntılı oluyor. Geri kalan sayılar gayet basit İspanyolca'da. O yüzden sayıları da aradan çıkarım. Sonra dedim ki mesela işte yakınlarda bu yıl bu kitabımız çıktı. Şöyle şey yapayım kitabımı göstereyim. Şöyle bir kitabımız çıktı. Bu giriş seviyesi, konuşmaya giriş seviyesi. Mesela diyelim ki... İçimden geçtiği için söylüyorum. Kisas diyelim. Belki. onu da görelim. Kisas. Şimdi kisas belki olduğu için, tam bir netlik vermediği için kisas'tan sonra subhuntivo kullanılır. O yüzden bunu subhuntivo da çektim. Seviye o kadar yüksek olmayanlar telaş etmesin. Escribe deyip böyle geniş zamanda da yazabilirsiniz. Şimdilik. Bunun bilincinde olarak ama. Kisas. escribe dedim. <gülüyor> belki yazarım. Un libro. Bir kitap yazarım. Ve un nivel Nivel seviye demek Mas Mas da tilde var Mas avanzado Şimdi avanzar ileri gitmek demek İyileşmek ileri gitmek demek Avanzado da ileri demek Un nivel mas avanzado Daha yüksek bir seviye Olmuş oluyor yani Belki de daha yüksek seviye bir kitap yazarım Dedik Benim yeni yıldan Beklentilerim, isteklerim bu kadar açıkçası. Yani tabii ki bu mektup sizin kendi özel mektubunuz. Ne yazmak isterseniz onu yazabilirsiniz. Bu arada lütfen mektubu yazanlar aşağı yorum kısmına işte ben mektubu yazdım. E, 2022'nin şu tarihinde bu mektubu okuyacağım. Ya da ne bileyim hani mektubu yazdım ya da mektubu yazdığınız tarih olarak tarihi belirtebilirsiniz. Çünkü yaptığınız işte gönderdiğiniz beğeniler, yaptığınız yorumlar bu sayfanın büyümesi açısından büyük önem arz ediyor. O yüzden içeriklerimi destekliyorsanız eğer böyle minik tatlılıklar yapabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu yıl yine ben YouTube'da aktif olmak istiyorum ama yani Instagram'da her türlü aktifiz. Her gün bir şeyler paylaşıyorum, hikayelerde testler yapıyorum, yeni gönderilerimiz oluyor. İşte müziklere dair bir şeyler yapıyoruz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz de. Oralardan takip edip kendinizi İspanyolca alanında geliştirebilirsiniz. Ve şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki çok keyifli bir yıl geçirirsiniz. 2022'nin size bolca İspanyolca getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Adios.